Merhabalar arkadaşlar ben Onur Kalafat ben bir SEO uzmanıyım Evet şimdi sizlere Screaming Frog yazılımı ile 300 web sitenizdeki 301 yani yönlendirme bağlantılarını tespit edip bu yönlendirme bağlantılarının yol açtığı web sitenizdeki gecikmeleri nasıl elimine edeceğiniz yani onlardan nasıl kurtulacağınızı anlatacağım. Böylece web siteleriniz daha hızlı çalışmış olacak. Bir yerden bir yere yönlenirken boş boşuna orada ziyaretçileriniz beklememiş olacak ve web sitenizi web sitenizin SEO'suna yani arama motoru optimizasyonuna bu fayda edecek. Hemen arkadaşlar ekranımı paylaşıyorum. Bir saniye şuradan evet paylaştım. Peki bakalım şöyle indirdik. Şu ekran kayarken. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ben kendi e, web sistemi tarattım. E, ve şurada yanıt kodlarından response codes denilen yerde screaming frog'ta da e, 301 pardon 300 bağlantıları yani redirection'ları. İşte bunların arasında 301 olabilir. Yani e, tam anlamıyla Mood Permanent'li yani tamamen e, yönlenmiş e, ya da 302 e, halen bulunabilen e, bağlantılar found bulunabilen bağlantılar ben şunlardan ikisini yükseltmiştim gelelim şimdi şurada bir bağlantı varmış arkadaşlar ve bu bağlantıyı e, bakalım nasıl bir şey ne yapıyor bağlantı Metrika.index.com bağlantısı arkadaşlar e, bulunuyor e, ve, ve şu anda non-indexable yani şu anda indeks edilemiyor <gülüyor> ve gördüğünüz gibi redirected yani yönlenmiş arkadaşlar ve şurada index de bulabilirsiniz bir tane var evet bu arkadaşlar şu adresi yönleniyor ama nereden bakın şimdi bu adres arkadaşlar şu metrika.index.com adresi geliyor. metrikayun.yandex.com slash ebaat adresine yönleniyor. Ve bu yönlenme esnasında 59 saniye tabii 59 saniye bir saniye. Buradaki, buradaki, burada bir hata olabilir arkadaşlar. Saniye diyorum ama bir dakika, bir saniyede 10 saniye var. Demek ki bu Nasıl bir şey? Evet, burada biraz cahil kaldım. Kusabakya saniye mi, saniyse mi olduğunu ben de daha tam bilmiyorum gerçekten. Ama, ama bunların düzeltilmiş olması gerektiğini biliyorum. Ve bu bir gecikmeye yol açıyor. Bakın arkadaşlar buradan, bu adres demiş bu, Seonidir makalemde ve şuraya gidiyor, pardon evet, buraya gidiyor ve buraya gitmesine rağmen Buraya gitmesine rağmen buradan yönleniyor bu bağlantı ve şuraya gidiyor. Buraya giderken 59 saniye yani boyunca ziyaretçileri bekletiyor anlayacağımız üzere. 59 saniye boyunca ziyaretçilerimizi bekletiyor ve web sitemizi yavaşlatıyor ve bu bağlantı Yandex metrika çapa metin anchor text üzerindeymiş. Bakın Yandex metrika metni üzerinde. Şimdi o zaman ne yaparım arkadaşlar? Gelirim e, buradan e, şu Yandex metrika metnini kopyalarım değil mi? E, şu from bağlantısını yani buradan e, olan bağlantıyı open from in browser'a basıp e, browser'ımda açarım. Yani tarayıcımda internet tarayıcımda açarım. Bakın açtım. Ee, evet. Şimdi geldim burada. Ctrl F'ye bastım. E, Ctrl V'ye bastığımda yapıştırdım. Ve bu bağlantıyı buldum. Bakın. Burada bir bağlantı var. Ve bu bir 301'e e, dön, dönüşmüş. Bakalım. Kontrol edelim. Bastığımızda bu bağlantı. Bakın yandaki netika.com gidiyor. Fakat aslında bu yönleniyor. Nereden yönleniyor arkadaşlar? Ee, hemen tekrardan bulalım. Bakın nereden yönlendiğini ise e, sitemizin, WordPress sitemizin e, kontr, e, yazı editöründe göreceğiz. Kontrol panelindeki yazı editöründe eğer ki WordPress site kullanmıyorsanız e, yazılımsal bir site kullanıyorsanız kod bölümünde orayı bulabilirsiniz. E, bununla beraber e, diğer içerik yönetim sistemlerinde de yani content management, CMCler de işte Wix olur, işte Shopify olur, olur da olur yani bir sürü. Onlarda da kendi yazı editörlerinin, kontrol panellerini ya da yazı editörlerinde bulacaksınız. Bakın arkadaşlar buldum hemen bağlantıyı geldim üzerine bakın gördüğünüz gibi şuraya gidiyor. Ama buradan web sitesi Yandex Metrika kendi içerisine bir 301 kurgulamış. Yani aslında şuradan e, şu bağlantıyı gitmiyor şu ay pardon burası boğulmayacak. pardon e, şuradan geliyorum hemen yeniden e, yani şu redirect olan bağlantıya ebat bağlantısına gidiyordu ya bunu kopyalarım gelirim buraya yapıştırım arkadaşlar şimdi evet şu bağlantıyı veririm. Artık yandexmetrica.com adresinden yandexmetrica.com Ebat adresine yönlenmeyecek. Yönlenmeyecek ne olacak? Buraya basan kişiler daha çabuk bağlantı sağlayacaklar. Ve yani bu ne ya işte web sitesinde şuraya basıyorum bekliyorum buraya basıyorum bekliyorum gibi tepkiler vermeyecekler böylece. Şimdi arkadaşlar evet e, o eşe yaptık. Şurada kaydet butonu olacak. Yani güncelle butonu bastım. Güncelledim. Ve güncellendi. Bakın şimdi açıyorum web sitesine. Pardon. Pardon. Daha güncellememiş. Güncelliyor. E, şimdi güncelledim. E, pardon. Bir saniye. Biraz takılıyor. Tamam. O günceller e, biz arkadaşlar bu esnada Şimdi gelelim, bakalım 301 e, bağlantımız düzeltmiş miyiz? Şu yukarıda ki iki tanesini az evvel bu videoyu çekmeden önce düzeltmiştim. E, şimdi kontrol edelim. şuradan e, tekrardan bir tarattırayım sistemi. Yani o yukarıdaki üç tane e, şey e, yönlendirme şimdikinde gözükmeyecek daha az olacak. Böylece tüm, tüm bu 301 e, redirection'ları temizlediğim zaman e, web sitemde 301 redirection hatası gözükmeyecek. Ve böylece e, web sitem daha hızlı çalışacak. E, burada sonuçları verirken biz de hızlı bir şekilde bir hız testi yapalım arkadaşlar. Evet. E, çağımız hız, testi, hız zamanı, hız çağı gerçekten. E, şöyle diyelim. E, evet. Google Page Speed Test diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Peki mesela bu sayfa bazında kontrol edeyim çok fazla içerik olan bir sayfa bu. Yine de sayfa bazında içeriklerinizi hız testi yaparken sayfa bazında hız test yapmanız daha fayda eder. Çünkü ben şu anda bu sayfada indeks almaya çalışırken daha iyi hızlı açılmak, e, işte faydalı içerik sunmak, e, e, ziyaretçilerin bekletmemek, e, onlara güzel bir içerik, güzelce harmanlanmış bir içerik sunmak istiyorsam yap? bu takdirde o sayfanın e, şeyine hız testini almanın. Bakın SEO yönünden 97 verdi. Biliğe uygulamalar 83, 96, 83 mobilde masa üstünde ise Hepsinde e, 95 üzeri vardı arkadaşlar. E, şimdi gelelim e, şuradan. E, bakın e, evet e, az evvelki Yandex e, bağlantısı. Ha, şurada bir tane daha gözüküyor Yandex ama bu kadar yoktu galiba. Bir dakika. E, Şununu evet pardon. Sen şuradan İbadtan nereye yönleniyormuş. E, buradan da. Oraya yönleniyor. İlginçtir onu da düzelteceğim bu da 55 saniye. Demek ki bir, e, 301 chain, yani 301 e, zincirlemesi olmuş. Önce oraya yönlenirken oradan da oraya yönleniyormuş Mesika'da. Şimdi 55 saniyelik bir e, gecikme var. Onu düzelteceğim. E, ve e, bu şekilde arkadaşlar. Evet ben size videonun e, çok uzun olmasını sıkmadan ve videoyu tekrar başarılı dinley dinleyebilmeniz açısından ee, şimdilik burada donduruyorum, donduruyorum videoyu. Ee, bir sonraki e, videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Tüm videolarımı mimozabilişim.com slash seo. Orta çizgi blog Vlog yani video blog Vlog. B-L-O-G e, adresinden iz, e, izleyebileceksiniz. E, çoğunu oraya yüklemekteyim. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Çok iyi bakın kendinize.